Selam arkadaşlar. Yine Rogol oynuyorum. Yani part binom kaç? Parts bilmem kaç e, videosu çektim ben yani kaç tane Rogol videosu çektim abi ne alaka? Biliyorsunuz ki ben YouTube'a saldım YouTube videosu çekmiyorum artık benlik değil. Çünkü yani abi Roblox oynamak ve bunu video çekip YouTube'a yüklemek benim için artık çok sıkıcı gelmeye başladı. E, Roblox'a da böyle arada sırada falan giriyorum çünkü abi cidden çok sıkıcı. O ne lan? ana o ne Bu ne lan? Ben ondan alacağım bak ona bakacağım. Artık oyuna o kadar girmediğim için. Hiçbir şeyi bilmiyorum. Çoğu şey değişmiş. Biz hala ama arkadaşlar ne yapalım yani oyun falan oynuyoruz. arada böyle takılıyoruz ne yapalım. Bu arada ben Discord'u falan saldım arkadaşlar. En son Elytra sunucumuz vardı. Ondan sonra orayı kapatıp Agaistan diye bir küçük sunucu açtık. Ama ben oradan da ayrıldım yani şu an. Tek tabanca takılıyorum. Bir sunucum falan yok. Aslında vardı. Sadece öyle arkadaşlarımla yani real arkadaşlarımla takıldığım bir Discord sunucusu açtım. Eğer ileride o Discord sunucusu arkadaşlar şey yaparsam böyle yenilersen falan sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Sizler de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Bu arada yani dediğim gibi bu Rogul hala benim için e, çöp bir oyun. Yani eskiden evet biliyorum ben bunun sayesinde buralara geldim fakat oyun çöp olmaya başladı cidden bayağı çöp olmaya başladı ama yani onun dışında hala eski günleri özlüyorum aslında ya of bayağı bir cidden oynadığım bir oyundu 724 hatta klan kurmuştuk bir ara ee, klanın ismini unuttum şimdi hatırladım Diamond Corps. yani bayağı arkadaşlarımla geliştirmiştik bu grubu fight falan atıyorduk hatta bir ara şeye girmeyi düşünüyorduk klan savaşları oluyordur o grubunda ona katılmayı düşünüyorduk ama Saldık yani olmadı. Ve şimdi Rogul'a bakıyorum da cidden Rogul baya arkadaşlar yer olarak kendini değiştirmiş. Yani ne bileyim bazı şeylerin yerleri taşınmış ve şuraya falan Lunapark gelmiş. Luna Park ne lan? Park! Ee, onun dışında işte yeni yeni görünümler galiba yeni yeni yenilenmeler gelmiş. Ve birkaç tane de yeni market gördüm ben. Onun dışında bir güncelleme evet... Özel skillerin kullanıldığı yer değiştirilmiş. Kullanıldı değil alındığı yer. Onun dışında cidden arkadaşlar başka bir yenileme yok. Ama bir cam barları galiba yenilenmiş. Yani harbi bir değişim hala göremiyorum. Bu oyuna her zaman diyeceğim e, ve demeye de devam edeceğim hala bir adam akıllı bir yenilenme gelmedi. Yani getirilmesi gerekiyor ama galiba sushi'yi getirmeyi düşünmüyor. Ben de belki arkadaşlar artık böyle Roblox'da gördüm. E, oyunları sizinle paylaşırım ya da ne bileyim böyle küçük küçük podcast tarzında videolar yayınlayabilirim. Çünkü arkadaşlar bu aralar gündemi baya bir takip ediyorum ve bununla alakalı sizlere videolar paylaşabilirim. Ama asla önceki videodaki gibi lol videosu falan paylaşmayacağım. <gülüyor> Çünkü biliyorsunuz ki Lolo orada oynayamıyorum ve zaten oynamayı da bilmiyorum adam akıllı o yüzden lol videosu paylaşıp da arkadaşlar sizleri kör etmek istemiyorum neyse ya bu da zaten böyle küçük bir video olsun kendinizi bakın arkadaşlar hoşçakalın belki yakında yine güzel güzel videolar atmaya başlayabilirim hepinizi seviyorum bay bay.